Şunu öğrettirler, efendim kepekli gıdaları tüketin, kabızlığı yok eder. Aksine kabızlığı artırır. Ya hoca sen ne söylüyorsun diyecekler. Şimdi bak örnek veriyorum. Limon sıkacağı, portakal sıkın orada veya limonu sıkın, döktünüz içtiniz. Sıkacağı yıkamayın, bir iki saat beklesin. Oradaki posa, üstünde kalan posa, Taş gibi oluyor değil mi? Bıçakla zor kazırsın. Evet. Ama onu kolayca oradan çıkarırsın. Mübarek nasıl çıkaracaksın? Her kadın bilir. Suyun içine koyar. Hemen o lifli yapı şişer. Kendisini bırakır. Bırak. E mübarek sen şimdi lifli gıdayı, posalı, lifli ekmeği, tam buğday ekmeğini tükettiğin zaman su içeceksin. Su içmezsen kabız olursun. Kabızlığını daha çok artırır. Çünkü neden? Lifli yapı bağırsaklardaki suyu çekiyor. E emiyor, e sertleşiyor. Bağırsakların peristaltik hareketleriyle dışkının ilerlemesi mümkün değil. Mukozayı da kurutuyorsun mübarek. E, dolayısıyla burada yapılacak olan şey, kepekli, lifli gıdaları tükettiğiniz zaman mutlak surette su içeceksiniz yeteri kadar. İçmezseniz kabız olursunuz. Şimdi kabızlıktan kurtulmak istiyorsanız zeytinyağlı pırasa pirinçsiz ve havuçsuz olacak. Sabah bak kronik kabızsa bu. Sabah öyle akşam, akşam şöyle bir avuç bir elin avucu zeytinyağlı pırasa aç karnına bunu tüketin. Tüketmesi de çok keyiflidir. Hatta üzerine biraz limon da sıkabilirsiniz yani. Zeytinyağlı. Bak ne oluyor. Ha, öyle insanlar tanıdım ki, 15 günde, 20 günde gidenler var. Onlar hastaneye gidiyorlar, laman yaptırıyorlar. Ne yapacaksınız? Çukurova veya Antalya bölgesinde tanıdıklarınız varsa size taze portakal yaprağı göndersinler. 7-8 tanesini alın, 15 dakika bir bardak su da onu kaynatın ve için günde bir defa göreceksiniz. bakın. O şiddetli kabızlık, inatçı kabızlık nasıl, nasıl ortadan kalkacak? Sinameke bitkisi kabızlığa karşı düzenli kullanılabilecek bir bitki değildir. Sağlıksızdır. Sinameke başka şeyler için kullanılır. Çünkü neden? Sinameke bitkisi bağırsak florasının iç yüzeyindeki o şeyi, mukozayı da dışarı atıyor. O kaydırıcı şeye ne oluyor? Siz bıraktığınızda daha şiddetli kabuz oluyorsunuz. Mukozanın da dışarı atılmaması lazım. O oranda yani.